Yaklaşık bir yıldır insansız bir hava aracı, jet motorlu bir hava aracı Kızıl Elma konusundaki videolar yapıyoruz ama Kızıl Elma'ya Amerika'dan bir rakip geliyor. Bu konsepte DARPA olarak adlandırılan Amerika'da Pentagon'a direkt bağlı savunma ileri araştırma projeleri ajansı koordinasyonunda bir tasarım gerçekleştiriyor. Bu işe Amerikalılardan önce başladık. Bizimki geçen yılın son aylarında uçtu. Amerikalılarınki en erken 2024'te uçacak. 2 yıl önündeyiz. Bakalım gelecekte insansız muharip hava araçları nereye gidecek? Amerikalılar işe nasıl bakıyor? Bizim tarafımızda işler nedir? Birlikte bu videoda iki hava aracı konseptini karşılaştıracağız. Türkiye insansız hava araçları konusunda son 10 yılda çok önemli mesafeler katetti. Hatta bu konuda ihracat başarısı da özellikle bizden önce bu pazara girmiş İsrail de epey tedirgin etmiş durumda. İsrail güvenlik gerekçeleri nedeniyle silah taşıyan İHA sistemlerini pek fazla ülkeye ihraç etmiyor. Ancak onları gözlem keşif amaçlı geliştirilen modelleri satıyor veya uzun dönem kiralamalar yapıyor. Türkiye hızlıca İhracat yaptığı ülke sayısını, anlaşma yaptığı ülke sayısını 40'a çıkartınca son günlerde İsrail'le Türk İHA'larına karşı önemli bir e, adım atmaya hazırlanıyor. Bakalım pazar epey bir rekabetçi hale gelecek gibi duruyor. Bu işin ihracat kısmı. Bir de sonuçta ağırlıklı olarak demin de dediğim gibi keşif gözlemde kullanılan İHA'lardan artık muharip sistemlere göre... Özellikle de bugün pilotlu uçakların yaptığı hava hava görevlerine doğru evrilen bir İHA konsepti var. Türkiye'de bu konuyla ilgili öncü bir adım atmıştı. Bildiğiniz gibi Baykar tarafından geliştirilen Kızıl Elma Muharip insansız Uçak Sistemi geçen yıl ilk uçuşunu yapmıştı. Halen Kızıl Elma konusundaki testler Tekirdağ Çorlu ilçesindeki havalimanındaki Baykar'ın test merkezinde gerçekleştiriliyor. Ve gerçekten çok çok önemli bir proje ...Türk Havacılığı'nın gelişmini ve geleceğini oluşturmuş durumda. Baykar'ın Kızıl Elma ile ilgili odaklandığı konu hava hava görevleri. Yani İHA sistemi yapay zeka kullanarak karşısındaki düşman uçağıyla... ...dogfight olarak adlandırılan havacılıkta it dalaşına girecek. Manevralar yapacak, hızlı bir şekilde karar alacak... ...ve taşıdığı çeşitli hava hava füzelerini ateşleyerek bu rakibi bertaraf edecek. ...gelecekte savaş konseptleri buraya kayarken Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu konuda çok çok önemli adımlar atılıyor. Bu adımları hazırlayan kuruluş ise bu teknolojileri gelişmesinde fikirlerin ortaya konmasında... ...Pentagon'a direkt bağlı olarak çalışan DARPA, Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı büyük rol oynuyor. Şimdi bir fikir üniversitelerde ortaya çıkıyor, teorisi oluşturuluyor akademik anlamda bir altyapısının arkasından hayata geçirilmesi var. Ama tabii bu bir ticari bir ürün, hemen para kazanılacak veya stratejik önemi hemen ortaya çıkacak ürün bir anda olmuyor. Burada devlet destekli, devlet adına bu işleri yapan, finanse eden DARPA gibi kuruluşlar büyük önem taşıyor. DARPA'ya bir bakıyorsunuz bu fikirlerin hayata geçmesi için tabiri caizse projenin ilk can suyunu veriyor. Yapay zeka, hava hava sistemleri, kara sistemleri, deniz sistemleri gibi çok farklı, irili ufaklı, çok sayıda proje DARPA tarafından geliştiriliyor. İşte bir bakıyorsunuz son örneklerinden bir tanesi de Skorsky tarafından üretilen UH-60 Black Hawk Genel Maxa helikopterleri DARPA'nın önce olduğu teknolojiyle mesela pilotsuz uçuruluyor. Bunlar çok çok önemli konseptler. DARPA bir süredir Long Shot olarak adlandırılan bir hava hava konsepti üzerinde çalıştı ve 2020 yılında bu projeye başladıktan sonra ilk aşamasına geçildi. Halen bu projede General Atomics, Lockheed Martin, Northrop Grumman gibi gerçekten havacılığın üç büyük dev savunma şirketi burada görev yapıyor ve bunlara farklı farklı Roller, farklı farklı konseptler verilmiş durumda. Lockheed Martin zaten dünyanın en büyük askeri havacılık devi. Northrop Grumman son yıllarda özellikle elektronik sistem, radar sistemlerine odaklanmış o da bir dev. Bir taraftan da General Atomics. Ben General Atomics'i Baykar'a çok benzetiyorum. General, General Atomics tamamen insansız sistemlere odaklanmış bir Şirket çok önemli bir şirket ee, ve bu teknolojiler açısından da Baykar ona göre biraz daha küçük ama attığı adımlar açısından işte görüyorsunuz Kızılayma'da olduğu gibi General Atomics'in önüne geçebiliyor. Yeni konsepte göre örneğin savaş uçağı kanadının altında bir İHA taşıyacak. Havada bu insansız hava aracını uçak bırakacak ve bu gelen sistem taşıdığı mühimmatlarla birlikte karşı düşman uçağını bertaraf etmeye çalışacak. Bu konseptlerden bir tanesi. Örneğin General Atomics'in geliştirdiği konsept ise biraz daha bizim kızıl elmaya yakın. Bakıyorsunuz görüntü itibariyle stealth yani radara gönüllü oldukça düşürülmüş bir konsept var. İki kuyruklu bir tasarım, e, dikey stabilizeli tasarım yapılmış. Ve gövde içinde de çeşitli hava, hava füzeleri taşıyan bir uçak konsepti. Bu da örneğin bir bölgeye operasyon düzenlenmek, atış yapmak üzere gelen düşman uçakları var. Bunlar savaş uçağı olabilir, havadan ihbar kontrolü uçağı olabilir veya farklı farklı görevli uçaklar olabilir. İşte burada Long Shot o bölgeye giderek bu uçakların e, bu bölgeden bertaraf edilmesini hem tehdit oluşturacak, ben buradayım diyecek gerekirse vururum seni diyecek. Hem de e, bir taraftan da onları bölgeye yaklaştırmayacak ve bir koruma sağlayacak. Gerektiği zamanda da uçak e, kanadından bırakılan versiyonun da e, göz önüne aldığımız zaman ...insanlı uçaklarla birlikte görev yapabilecek özelliklere belki de bir hava savunmasının bir sürü konseptiyle oluşturularak... ...bölgenin korunması açısından çok çok önemli bir rol oynayacağız, oynayacak. Tabii ki burada önemli olan fikirler önce bir fikri ortaya koymak, daha sonra bunu hayata geçirebilmek... ...ve sonra da operasyonel şartlarda bunu değerlendirebilmek. Yani bu işin oluru var mı, ne, yap ne yapılıyor, gerçekten yararlı mı... Bir şey yapıldı ama bu yeni operasyonel şartlarda geliştirilebilir mi? işte bunları ortaya koyup çalışmak işin biraz daha kurmaylık zekasını ortaya koyup ürünü farklı yere taşımak anlamına geliyor. Genel olarak baktığımız zaman jet motorlu İHA'lar daha ağırlıklı mesela Global Hawk ...keşif, gözlem amaçlı çok çok pahalı bir İHA sistemiyken... ...yavaş yavaş bu tür sistemler muharip görevlere işte dogfight yani it dalaşı yapabilecek aşamalara geliyorlar. Bir taraftan havayar görevlerinde gerçekleştirilen İHA'lar var. Örneğin Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anka 3 olarak adlandırılan konsepti geliştiriyor... ...ve yakın zamanında e, biz Anka 3'ü ilk uçuş veya e, tabiri caizse metale kompozite bürünmüş halini görmeye başlayacak... Türkiye bu açıdan hava havayı kızıl elma ile yaparken havayar görevlerini de TUSAŞ'ın Anka 3'ü ile gerçekleştirecek. Bunlardan gerçekten yan yana koyduğumuz zaman çok çok önemli bir konsept haline getirilmiş durumda. Burada her zaman söylediğim gibi erken kalkan yol alıyor ve mesela Türkiye'nin de işte baktığımız zaman bu kızıl elma long shotla karşılaştırdığımız zaman ilk uçuş açısından yaklaşık 2 yıllık bir süreçte önde ama bunun bir bütün haline getirilmesi, ürün haline getirilip testlerinin tamamlanıp kuvvete teslim edilmesi işe Amerikalılar biraz daha tabii iyiler bizde o açıdan. Çünkü gelişmiş bir havacılık altyapıları var. Bu konuda teknik ekipleri çok daha gelişmiş. Bakalım kimin konsepti önce hizmete girecek, neler yapılacak? Ben de açıkçası bunları merak ediyorum. Ama bu videoları hazırlarken bazı arkadaşlarımız diyor ki küçücük bir bilgi var. Hayır hayır çocuk bir bilgi var ama Bunları önemli olan sizlere anlatmak Gelişmeleri sunabilmek Sonuçta bizler biraz e, Haber amaçlı video üreten Youtube kanallarıyız Bu açıdan değerlendirmenize e, ifade etmemize Sizler için göz önüne almanızı Rica ediyoruz Evet bugün jet iha sistemlerinin Muharip hava hava rollerinde Türkiye ve Amerika'yı böyle bir kısaca Karşılaştırdık bu pazara çok hızlı Girişler var ama Önemli olan bu konsepti doğru bir şekilde işte yapay zekasıyla, mühimmatlarıyla hayata geçirebilmek. Benim tahminimce daha ufak hava hava mühimmatları bu konuyla ilgili geliştirilecek. Sonuçta kendi mühimmatınızı attığınız zaman İHA'yı satarken çok daha büyük avantaj haline geliyor. Size ek bir pazar oluşturuyor. Bugün bakıyorsunuz Baykar TB2 ihraç ediyor. İşte Akıncı ihraç ediyor ama taşıdığı mühimmatlar işte Roketsan'ın, TÜBİTAKSAGE'nin mühimmatları çok ciddi anlamda. Belki hava aracı bir tane satılıyor ama mühimmat sürekli kullanıldıkça yenileri Türkiye tarafından ihraç edilir hale geliyor. Bunları da yeni nesil hava hava görevlerinde kullanılacak Kızıl Elma'da da mesela TÜBİTAKSAGE'nin geliştirdiği yeni nesil hava hava füzelerimiz var. Bunlar da buralara doğru adapte edilecek oturacak Türkiye için de ciddi bir stratejik satış haline gelecek. Evet bizleri sosyal medya üzerinden takip edebilirsiniz. Whatsapp hattımız sizleri bekliyor ve aynı zamanda tabii ki bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.